Merhaba, benim adım Joanna, New York'ta yaşıyorum. Bugün çivi yazısı, yazma alıştırması yaptım. Asurlular için tanrılara tapmak, onları beslemek anlamına geliyor. Ben işte böyle tanrıları seviyorum. Ben Xavier, 11 yaşındayım. O dönemde yaşamış olan insanların kilden nasıl testi ve kase yaptıklarını düşünüyorum. İkinci Ashur Nasir görüyor musunuz? Parmaklarının ucunda bir libasyon kabı tutuyor. Bu kral bu eserler için devasa taşlar getirtmiş. Merhaba, benim adım Sumey, New York'ta yaşıyorum. Sanat eserinden ilham aldım ve ben de kendi sanat eserimi yarattım. Bugün size tam 4000 yıllık bir hikayeyi aktardım, şimdi siz de gidip bunu arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz.